Evet. Seninki ne olacak birazdan? Ya görmüyor musunuz dolana? Benimkinde yani. seninki de patlayacak. Ya yok bende. Ne var orada? Şerbet. Hayır. <gülüyor> yemek bu. Yok, şey belli? <gülüyor> <ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. Bir daha, <gülüyor> daha kokmayım. Yani kabul edilemez artık bu saatten sonra. Oh, bu, ha, bu, bu. Ha, sus yani. Aha. Sen, sen çok, bir bir, sen saatten, çok bir çok kulaktan duruyor. Çok da görüyor. çok da şey yani. Çok da umurumda. Seni elemeye bırakacağım. Ama neden? Ama neden? Ne? Çünkü aşağıdaki şeyleri görmüyor musun ya? Dalga mı geçiyorsun ya, bir yere ya? toparlayacaksın böyle çalışılır mı? Neyin yani? Saçma sapan hareketler yapıyorsun yani. Mantıklı değil yani. Hepsi çık dışarı çıkart alım abicim. Tamam gire, Ne toplayacaksın ha? Hiç bir toplamayacaksın. Toplama Hüseyin. Sen öyle kalacaksın. Burka hadi o, tabağını yaparsın. Hayır bırak öyle. Senin böyle kalmanı istiyorum. Var mı ötesi? Senin hiçbir mutfakta, hiçbir profesyonel mutfakta yerin yok yani bu şekilde çalışırsan. Yerin yok. Gidersin annenin mutfağında yaparsın. Ee, güne gelen teyzeler de yerler yemeklerini o kadar. Pisliklerini görmezler. Rezalet yani. Terbiyesizliğin artık son noktası. Bu gerizekalı bağırıyor burada kendi kendine bir sapık diye bakmayacaklar bana. Senin terbiyesizliğin yani. Senin ahlaksızlığın. Senin iş güzelliğin. Sen yani kendine diyormuş gerizekalı. Gelim giyebilirsiniz. Bu çok güzel. Hangisiniyim? Tamam çok teşekkür ederim. Bunu <gülüyor> daha çok yorsun bunu. Sonuçta bu etik etik bir şey mi? Dışarı çıkar mısın? Çık dışarı Dışarı çıkar mısın? Çık dışarı. Bunu Git dışarıda hatırlıyorum. Dışarıda istediğin gibi gül. Şov yap. Sürekli gül. Çık dışarı. Bu ne ya? Çaktın değil şefim zaten bir kaza yaşadım bütün parmaklarımı yaktım. Evet. Tek elle şu an tamam. tatlı yapmaya çok, çalışıyorum. Çok üzüldük devam. Ama ben sürekli... Koyacağım. Tavadan çıkardım daha sonra. Aaa bir köy. baktım mı yaptım? Bak, bak Bu zıkkımı. Evet biraz erken suyu koydum. Hı hı. O yüzden birazcık şey oldu. Tahta kaşıkla mı? Ta tahta kaşıkla mı yiyorsun abiciğim? Eline bir tane kaşık al karıştır. Çok özür dilerim, affedersin. Problem değil çok lezzetli olmuş ama. <gülüyor> tahta kaşıkla mı alıyorsun canım? Abi gözüne de gelebilirdi o. Tahta Benim. kaşığı ağzına sokup Tekrar yemek yaptığın yemeğin tekrar içine tekrar mi sokuyorsun? Tekrar koymayacağım. Ben e, tahta kaşıkla e, tadım yapacaktım çünkü e, şef e, metal kaşıyı kullanıyordu. Koskoca genetik mendesi. E, tamamen e, onu tadıp özellikle şef yanımda diye onu. Abi şefler böyle. Daha sonra onu yıkamayı planlıyordum. Tabi tadıp yıkamak. Da tatma. Or <gülüyor> Burcu evine göndermezsen seninle bir daha konuşmayacağım. Konuşmasana mı ihtiyacım var? <gülüyor> <gülüyor> yani insan ne yaparsa yaparsın. Orda teniler. Yani evet, Konstanta bu. bu ne yani bayağı bir bir kafa demek yani. Müsaade edersen söyleyeyim yani. Alı ben köpeğime mama versem daha güzel bir e, e, prezentasyon <gülüyor> göstereceğim. Gerçekten. Evet, çok önemli değil benim için. Hayır bakın. Ben şunu söylemek istiyorum. Neyin ne önemli ne, ne, ne, ne, ne, ne olup ne olmadığı kadar fazla değil. Yalnız köpek lafı biraz ağır oldu. Ama çok evet. kötü bir şey. Bir şey dedim ağırlık mi? falan alakası yok yani. Şimdi. Yalnız köpek lafı çok ağır oldu. Ama böyle bir yemek yok. Sen hayatına böyle bir yemek koydu mu birinin misafirin önüne ya? Çok affedersin ama ağırlıkla falan alakası yok. Yani bu ne demek? Hocam. Ha bir şey söyleyeyim hocam bak. Bakın bak, saygı duyuyorum size. Estağfurullah bak ben size saygı duy duyma. Ne istersen onu söyle. Böyle bir prezentasyon gerçekten braut şekli yarışmayı falan filan yani evi de mi saat böyle bir yemek koymazsın yani. yani. Koymadım. Koyduğuma inanamıyorum. Yani. Yani. Siz de biliyorsunuz. E, o zaman yarışma Kocam burası Hocam bir yok. tane tabakla bu iş olmaz. Ama herkese bir tabak verdi. Herkes, e, herkes 10 tane tabakla arada çalıştı. Bir tavada çıkardım bunları. herkes 10 tane tavada mı çıkardı anlamadım ki ben. Çok merak Evet hadi, bir, hadi. Sen, koş, koş. Ha, koş, Abi gel. gitti o gitti tamam Oluyor. Abi dur balık yandı. Balık. ben onu Yok yavaş yavaş. Gel dur dur. Şunu bana okur musun? Yavaş yavaş. Hayır oku. Bu Yalnızca el. lavabo. Hayır ben Bu lavabo yalnızca el yıkamak içindir. Teşekkür ederim. Ama su gelmiyor şef. Nasıl çalışıyor bir dakika? Nasıl çalışıyor? Gel gel. Mutfaktaki mutfaaktaki elikamel evabısı nasıl çalışır? Hayır bak ben sana sırgı olsun böyle dersin. Allahım bana su nasip et. Yarabbim. Bak. Allahım durdur ya Rabbi Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam, şimdi çalışmam. Allahım Yarabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikle karşında bana bu suyu akıt Yarabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. Bak, bak, ben de <gülüyor> olacak? olacaktım. Ya Rabbi, bana bu suyu nasip et, yarabbim. Sen bir şeyler mi bilirsin? Görüyor musun? Oğlum, e, diziyle e. şuraya basıyor işte. Ya nasıl atlıyor ya? Bol bol yapmam lazım. Ha? Gidebilir miyim şahane? Ya, şey ya da iyi dua etmeyi Vallahi bilmiyorum. Hahaha. <gülüyor> <gülüyor> Ya Aferin sana. Berek 10 puan, 10 efendim. puan, 10 puan. Semra şampiyon. Temizce kaldırıyorum. Aferin. Ne kadar <gülüyor> güzel öğreniyorsun, ne kadar çalış öğreniyorsun Semra. Demek ki onu görmüş değil mi? Benim şefim Kullanmayacağım, tezyam size dursun. Bravo. Devam edebilir miyim? Hayır. Neden? Ama sürem gidiyor. Çünkü video. taktım sana. Bence Ama. iyi bir şey olamayacaksın. Çünkü ukalasın bir de, anladın mı? Hayır, olacağım. Çok adam. ukalasın, ben izin vermeyeceğim şef olmana. Abi batay şef böyle olmalı ya. Bastır şef de. ...konsantre olmadığın sürece seni istemiyorum mutfağımda. ...şetlendin mi? Yeterince gaza geldin mi? Ben mi? Evet. Yoksa pamuk gibisin hala. Ben iyi bir şef olacağım. Allah izin verirse. Bravo. O zaman adam gibi çalış, adam. Anladın mı? Adam gibi çalış. Çünkü böyle iyi bir şef olamazsın canım. Bravo. Devam. Ha? Ben jokerlik yapmışım. Nasıl? Jokerli. Ne? Evet yapmışım. Evet yapmışım. Ben, benim. Hayatımın üstten bir zekeriye yapmışım. Vallahi yapmışım. Sen... Boş Boşver sen devam et. Durma. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Okay. E okay, kuzide. Oğlum şefim. Yok ama fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Deli şefep sala ya. <gülüyor> Tamamdır yapacaksın. <gülüyor> Son 15 dakika var. Ben bisikletli değilim şef. Yaklaşıklı son 15 dakika var. <gülüyor> Sevim yaklaşıklı değil, yaklaşık. Aa, sen bana mı? <gülüyor> <gülüyor> ben, sen bana mı? Sen bana mı? Sen bana mı? Sana kurban olurum ya. <gülüyor> Allah'ıma kurban, eyvallah. Valla öyle. Sağ olun şef. Çok sempatik adam ya denilmiş. Hayır. Sen şey seviyor? İyi, netli bir insan. Ve bunu kesinlikle geliyor yani. Teşekkür ederim şef. Ama bunu seni kurtaramayacak. Sele <gülüyor> taksak? Neye taksanız? Sele. Ben sana bir de mandal vereyim, çamaşır ipi vereyim, at. Güneşle kurutuyor. Şey, Oldu. Ya zaten yapamadık şey. Bu tür şeyler yani. yanmaz, metallere böyle koyup fırında da kurtabilirsiniz onu. Tak kızarma. Hadi arkadaş hadi. Alayım, tamam, tamam. Öyle yapmayacağım. Ben. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu çok daha yapabilirsin. <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Niye yapıyorsun ben anlamıyorum bazen. Hadi Mustafa. Hadi <gülüyor> enerji, enerji. Hadi enerji yapabilirsin. Ben bu ara. Ben seni <gülüyor> hiç anlamıyorum. <gülüyor> Bir ne evet.